Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı. Çeyrek final takımları belli oldu. 1 Temmuz Pazar gününün ilk maçı, İspanya-Rusya maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 17. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Dünya Kupası'nın tecrübeli ekibi İspanya, turnuvaya 15. kez katılıyor. Dünya Kupası'nı 2010 senesinde kazanan ekip, 2018 Dünya Kupası'nı da müzes,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 18 Dünya Kupası eylemelerinde 10 maç oynayan İspanya, 9 mağlubiyet ve bir beraberlik ile eyleme grubunun yıldızı olmayı başardı. Çok iddialı olan ekip toplamda 36 gol ile turnuvaya katılmaya hak kazandı. İspanya'nın topa sahip olma oranı gerçekten yüksek, duran toplarda da can yakan İspanya, kontra ataklarla da golleri bulmaktı. Pas odaklı oyunlarıyla göz dolduran ekip savunmasında ise etten bir kale oluşturmakta. Rusya harika bir açılış ile, arabaştırmakta. Pakistan'ı 5-0 yenmişti. Ev sahibi ekip seyirciyi de arkasına alarak yarı finale çıkmak istiyor. Peki İspanya ve Rusya maçı istatistikleri nedir? Maçın kim kazanır işte detaylar. %59 oranlı İspanya kazanabilir. %16 oranıyla de Rusya maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 25. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. turnuva analizleri devam edecektir. Bizi